Arkadaşlarım selamlar ben sevmeyle hoca SML hoca matematik kanalındasınız metin yayınları modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz 124 ve 125 sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda vakit kaybetmeden ilk sorumuzla dilerseniz başlayalım sorularımızı çözmeye Aşağıdaki tabloda bir kuru yemiş dükkanında satılan lokumların 1 kilogram maliyeti verilmiştir Bakın sade lokum 10 lira maliyeti. Güllü 14 çikolatalı 15 çifte kavrulmuş 28 karışık lokumun maliyeti şu an tabloda yazmıyor. Karışık lokum çikolatalı sade çifte kavrulmuş ve güllü lokumlardan sırasıyla 3 4 6 ve 12 sayılarıyla ters orantılı olarak alınarak oluşturuluyor. 3 4 6 ve 12'nin ortak katı ne arkadaşlarım en küçük ortak katı 12. O halde ben şundan 4k kadar alınmıştır diyeceğim ki bu çikolatalıydı bakın burası 4k kadar alınmış. Şundan 3K kadar alınmıştır diyeceğim. Çarpımları 12 olacak şekilde seçiyorum ben bunları. Bu hangisiydi? İkinci sıradaki sade. O halde sadeden 3K alınmış arkadaşlarım. Devam ediyorum. Şundan 2K kadar alınmıştır diyeceğim. Ki bu üçüncü sıradaki çifte kavrulmuştu. 2K dedik. Ve son olarak da bundan K kadar alınmıştır diyeceğim. Ki bu da hangisi? Güllü. Yani bundan da K kadar. Mağazadaki her ürün %50 kar ile satıldığına göre... 2 kilogram karışık lokumun satış fiyatı aşağıdakilerden hangi ürünlerin maliyetleri toplamına eşittir diye soruluyor Şimdi arkadaşlarım her ürün %50 karla satılıyordu bunu unutmayalım Ve 2 kilogram karışık lokumdan bahsediyoruz biz Öncelikle K, 2K, 3K, 4K eğer ki ben bunları toplarsam toplamı 10K yapar arkadaşlar 2 kilogram dediğimiz şeyde 2000 gramdı biliyorsunuz o halde K burada kaçtır deriz. Tabii ki hocam 200'dür. Peki hala bundan ne kadar alınmış arkadaşlarım? 3K ise 600 gram alınmıştır. Bundan K kadarsa 200 gram alınmış. Bundan 4K ise 800 gram. Bundan da 2K ise 400 gram alınmıştır diyeceğiz. Ve daha sonrasında diyor ki bize. %50 karla belirlendiğine göre 2 kilogram karışık lokumun satış fiyatı aşağıda verilen hangi ürünlerin maliyetleri toplamına eşittir demiş. Şimdi biz bunun satış fiyatını bulacağız tamam mı? Şöyle diyoruz 10 liraysa bakın bunun maliyeti 600'lü 10 liraysa diyeceğiz tamam mı? Normalde satış fiyatı nedir arkadaşlarım? 15 liradır Çünkü %50 karla belirleniyor Bakın bu 15'e satılıyor Burası yarısını üstüne ekliyorsunuz 21 liraya satılıyor Bunun yarısını üstüne ekliyorsunuz 22,5 liraya satılıyor Bunun yarısını üstüne eklerseniz 28 artı 14'ten bu daha çifte kavurmuşla 42 liraya satılıyor dedik Pekala Şimdi gel gelelim şunu hesaplamaya Karışık lokumun içerisinde 600 gram Sade lokum bulunuyor O halde arkadaşlar benim bunu hesaplamam lazım 600 gramını ne kadara satmam lazım Diyorum ki 1000 gramını 15 liraya Satıyorsam 600 gramını ne kadara satarım Ne kadar satarız arkadaşlar içler dışlar yapınca 9 lira. Demek ki buranın maliyeti Yani satış fiyatı 9 lira Şimdi şunu hesaplayacağım Diyoruz ki 1000 gramını 1000 gramını 21 liraya satıyorsak eğer 200 gramını ne kadar satarız bakın 5 katı ise 5 katı 21 olan sayıyı bulacağız ki bu da bize 4.2'yi verecektir yani burası 4 lira 20 kuruş arkadaşlar çikolatalıya bakıyoruz 1000 gramını sevgili arkadaşlarım 22.5'a satıyormuşuz peki şunu soracağız 800 gramı ne kadar yapar diye soracağız bu da 800 ile 22.5 çarpacağız, bin'e böleceğiz. Bu anlama geliyor. Şimdi şöyle diyorum, şu sıfırı sildim, şu virgülü de sildim. 225 ve 1000 oluştu elimde. Daha sonrasında, daha sonrasında, şurayı 25'e bölerseniz eğer bakın, şunu 25'e bölerseniz, burası 9 olur. Şunu 25'e bölerseniz, 4 kere ondan 40 gelir arkadaşlar. 80, 800 ve 40 var, 800 de 40 sadeleştirirseniz, burası 20 olur. Ee, bakalım aynen 20 olur Ve daha sonrasında ise 9 kere 20 diyeceğiz Ve bu da bize 180'i verecek e, Bir tane sıfırımız vardı 18 liraymış demek Bir tane virgülümüz vardı 18 lira dedik çikolatalıya Çifte kavrulmuştan 400 gram vardı Bakın çifte kavrulmuşu 42 liraya satıyoruz Ne kadarını 1000 gramını 1000 gramını 42 liraya satıyorsak Ne kadar var elimizde 400 gram 400'ünü ne kadar satarız diye soracağız şu sıfırlar bir gitsin sonrasında 4 ile 42'yi çarpıp 10'a böleceğim. 4 kere 42 168 yapar. Bunu da 10'a bölerseniz 16,8 yapar. 16.8 lira. Şimdi toplam satış fiyatımızı bir öğrenelim biz gelin. 18'e 9'u topladım 27 yapar. Bu cepte 4,2 ile 16,8'i toplarsanız bu da bize 21'i verecektir. Ve sevgili arkadaşlarım 21 ile şuradaki 27'i toplarsanız 48 lira yapar. Demek ki bu karışık lokum sevgili arkadaşlarım kilosu 48 liraymış. Peki biz ne kadar sattık? 2 kilo. Ve pardon özür dilerim. Kilosu 48 lira değil, 2 kilosu 48 liraymış. Pekala. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 48 lira yapar diye sorulmuş. 2 kilo sade lokum. Bakın 2 kilo sade lokum maliyeti, maliyeti sorulmuş. 20 liradır. 1 kilo çifte kavrulmuş 28 lira. Topladınız 48 mi geldi? E biz zaten 48 arıyorduk o halde cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz Geçtim ikiye Aynı hacme sahip A, B ve C marka meyve sularında sırasıyla %4, %7 ve %13 oranında şeker bulunmakta A marka meyve suyunun yarısı B marka meyve suyunun tamamıyla Daha sonra da oluşan bu karışımın yarısı da C marka meyve suyunun tamamıyla karıştırılıyor Buna göre son durumda elde edilen karışımın şeker yüzdesi kaçtır diye soruluyor Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz Bizim elimizde aynı hacme sahip 3 tane meyve suyu var arkadaşlar. Şöyle. Bunun %4'ü, bunun %7'si, bunun da %13'ü şeker. Pekala diyor ki şimdi şu A marka, bu B marka, bu da C marka. A marka meyve suyunun yarısı B marka meyve suyunun tamamıyla birleştiriliyor. Yani bundan örnek veriyorum hepsi 2V ise, 2V ise, 2V ise, şundan V kadar alınıyor ve burayla birleştiriliyor. O halde ben diyorum ki 4 çarpı V artı 2V çarpı 7 bölü toplam hacim 3V oldu. Demek ki yüzde bu kadar olacak diyeceğiz. Bu da arkadaşlarım şurası 14V. 4V daha 18V yapar. 18V'yi 3'e böldünüz. 6V geldi. Demek ki 6 geldi. V gelmez. Yüzde 6 oluşuyormuş artık. Şimdi elimizde V artı 2V'den 3V'lik bir karışım oluştu artık. Şuraya çizelim. Bu ilk Karıştırdığımız karışım ve %6 olduğunu gördük Şimdi bunu neyle birleştiriyorum arkadaşlarım? Diyor ki bakın ee, Suyunun yarısı Sonra da oluşan bu karışımın yarısı Şunun yarısı şunla birleştiriliyor Şimdi bunun yarısı 1.5V'dir 1.5V ile %6'yı çarptım Artı 2V ile de 13'ü çarptım Bölü ne yaptı? 2V 1.5V daha 3.5V yaptı Çok güzel Şimdi 6 kere 1.5 9 yapar Şurası arkadaşlarım 26 yapar. 26, 9 daha 35 gelir. 35V'yi 3,5V'ye bölecek olursanız 10 gelir ki %10'luk bir karışım elde edilirmiş. Son durumda elde edilen karışımın şeker yüzdesi %10 olacaktır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Üçüncü sorumlu. Su ve alkolden oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan sadece alkolü hacim kaybı olmadan ayrıştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek kuruluyor. Bu düzenekte sabit hızla 5 dakikada 20 mililitre alkol ayrıştırılıyor. Şimdi sadece su ve alkolden oluşan bir karışım var. Bir kabın içerisinde. Ve sadece alkolü hacim kaybı olmadan ayrıştırıyoruz arkadaşlarım. Başka bir kaba aktarıyor. Bu alkolü bunun içinden ayrıştırıyor ve başka bir kaba aktarıyor. Böyle bir düzenek kurulmuş. Bu düzenekte sabit hızla 5 dakikada 20 mililitre alkol ayrıştırılıyor. Yazalanan 5 dakikada 20 mililitrelik bir alkol ayrıştırılıyor Hacimce 2 bölü 3'ü su olan bu karışımdaki alkol Yarım saatte tamamen ayrıştırılarak diğer kaba aktarılıyormuş arkadaşlar Şimdi şöyle diyeceğiz 2 bölü 3'üymüş ya 3 V'lik bir karışım varsa Bunun 2 V'si arkadaşlarım alkolmüş ee, Pardon suymuş 2 bölü 3'ü su diyor 2 V'si su olacakmış Tabii ki V'si de o halde alkoldür diyeceğiz Karışındaki alkol yarım saatte tamamen ayrıştırılarak diğer kaba aktarılıyor. Hmm, şu V kadar alkol yarım saatte yani 30 dakikada ayrıştırılıyormuş. E, 5 dakikada 20 mililitre ise 30 dakikada 6 katı kadardır 1002 pardon 120 mililitrelik bir alkol ayrışıyormuş. Demek ki buradaki V 120 mililitreymiş. O halde 2V nedir? 240 mililitredir. Karışındaki su miktarı sorulmuştu. Bakın biz onu da bulduk. 240 olacakmış. Doğru cevabımız B seçeneğiydi. Geçtim 4'e Şurayı sildim Ve devam ediyorum Tuz oranı %20 olan bir tuzlu su karışımı na sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor Bakın tuz oranı %20 imiş unutmayın Birinci adımda karışımın %20'si buharlaştırılıyor Şimdi şöyle diyeceğiz Varsayalım ki 100 kallık bir karışımımız var Bunun sevgili arkadaşlarım 20K'sı tuzmuş Ve geriye kalan 80K'sı suymuş diyeceğiz Karışımın %20'si buharlaşınca tabii doğal olarak su buharlaşıyor arkadaşlar. Tuz buharlaşmıyor. Su buharlaşıyor. Karışımın %20'si 20K'dan bahsediyoruz. O halde su 20K kadar azalır diyeceğiz ve 60K'lık bir su kaldı elimizde. Daha sonra karışımın yarısı dökülüyor. Şimdi 20K, 60K'da 80K'lık bir karışımımız var. Bunun yarısı arkadaşlarım 40K'dır. 40K'sı döküldü, 40K'sı elimizde kaldı. Bakın unutmuyoruz, unutmuyoruz, unutmuyoruz. 40K'nın hala 20K'sı tuz ve böylelikle sevgili arkadaşlarım, özür dilerim. Yarısı dökülmüştü. Bu 40K'nın sevgili arkadaşlar, toplam elimizde ne kadar vardı? 80K vardı. 80K'da bakın 80K'da ne kadar bir tuz vardı? 20K'sı tuzdu, 60'ı suydu. 60K'sı suydu. E bu karışımın yarısı dökülürse 10K'sı tuz olur. Geriye kalan 30K'sı su olur arkadaşlar. Üçüncü adımda da en sonunda ise karışıma %25'i kadar tuz ilave ediliyor. Bu karışımın %20'si nedir arkadaşlarım? Tabii ki 10K'dır. O halde 10K daha tuz ilave ediliyor. Ve toplamda 20K tuz oluşuyor. 30 tuz K'da suyumuz var diyeceğiz. Peki toplamda 50K'lık bir karışımın, 50 karışımın 20'si tuzsa 100'ün 40'ıdır. Yani %40'ı tuzdur arkadaşlar. %60'ı da sudur diyeceğiz başlangıca göre kütlesi %50 azalmıştır diyor şimdi başlangıçtaki kütlemiz 100 kaydı dikkat edin şimdiki kütlemiz ne 50k %50 mi azalmış yarısı kadar mı azalmış evet doğru başlangıca göre tuz yüzdesi %100 artmıştır başlangıçtaki yüzdemiz %20 idi şimdi bakıyorsunuz %40 ne kadarı kadar artmış kendisi kadar yani %100 kadar artmış doğru Su yüzdesi %40 olmuştur diyor. Su yüzdesi 160 Tuz deseydi doğru diyecektik. Üçüncü öncül yanlış. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Sonraki sayfamıza geçiyorum. Beşinci soru. Bir kuru yemişçi fındık, fıstık ve bademi çeşitli oranlarda karıştırıp iki farklı homojen karışım hazırlıyor arkadaşlar. Şekildeki tabloda bu karışımlarda bulunan kuru yemişlerin ağırlıkça yüzdeleri verilmiş. 20 kilogramlık birinci karışımın. Üzerine 5 kilogram fındık, 2 kilogram fıstık ve 3 kilogram badem ekleniyor. Pekala. Daha sonra elde edilen bu karışımın 40 kilogramlık ikinci karışımın yarısıyla karıştırılıyor. Buna göre son durumda karışımdaki badem oranı yüzde kaçtır? Şimdi şöyle diyor bakın. Bizim bir birinci karışımımız bir de ikinci karışımımız var. Birinci karışımın fındık fıstık badem oranları verilmiş. ikinci karışımın fındık fıstık badem oranları verilmiş. Ve diyor ki. Kuru yemişlerin ağırlıkça yüzdeleri verilmiş. 20 kilogramlık birinci karışıma ki birinci karışımın da 20 kilogram olduğunu söylemiş. Birinci, 20 kilogramlık birinci karışımın üzerine 5 kilo fındık ekleniyor. 2 kilo fıstık ekleniyor. Ve en sonda 3 kilo badem ekleniyor arkadaşlar. Daha sonra elde edilen bu yeni karışım. Şunlar eklendikten sonra elde edilen yeni karışım ki 30 kilogram yapıyor bakın toplamda artık. Bu karışım arkadaşlarım ne oluyormuş? 40 kilogramlık ikinci karışımın yarısıyla karıştırılıyor. 40 kilogramlık ikinci karışımın yarısı 20 kilogramlık karışımla karıştırılıyor diyeceğiz Peki öncelikle şurayı bir hesaplayalım şimdi 20 kilogramın %20'si sevgili arkadaşlarım 4K'dır Yani 4 kilogramdır 4 kilogram fındık varmış Sonra üzerine 5 daha eklemişiz artık 9 kilogram fındığımız var bizim 20 kilogramın %36 kilogramdır 6 kilogramın üzerine 2 kilo daha ekleyince Bakın burası fıstık 2 kilogram daha ekleyince 8 kilogramlık bir fıstığımız var artık Bademin yani %20 kilogramın %50'si yarısıdır. 10 kilogram bademimiz vardı bizim bu karışımda. 3 kilo daha eklemiş. 13 kilogram badem olmuş. Tamam güzel. Şimdi bir sıkıntımız yok. Bu karışım arkadaşlarım. Daha sonra elde edilen bu karışım yani şurada elde ettiklerimiz. 40 kilogramlık ikinci karışımın yarısıyla karıştıracağız. Öncelikle 20 kilogramlık bir karışımla karıştıracağımızı biliyoruz. 20'nin %30'unu hesaplayacağız. 6 kilogram fındık var burada. Daha sonrasında %40 arkadaşlarım 8 kilogram yapar. Geri kalan %30'da 6 kilogram yapar. Şimdi tüm karışıma bakalım. 9 kilo fındık vardı. 6 kilo fındık daha kaç yapar? 15 kilo fındık yapar. 15 kilo fındık. Pekala. 8 kilo fıstık vardı. 8 de burada var. 16 kilogram fıstık yapar. Ve son olarak... 13 kilo badem vardı, 6 kilo badem de burada var, toplamda 19 kilogram badem yapar diyeceğiz arkadaşlar, pekala. Şimdi o halde, şunları bir toplayalım, kaç kilo geliyor burası? 15-16 daha 31 yapar, 19 daha 50 kilogram yapar. 50 kilogram, diyor ki karışımdaki badem oranı, 50 kilogramın ne kadarı badem, 19 kilogramı badem bulduk değil mi biz? O halde size sorum şu. Yüzde kaçtır? 50'de 19 olan şey %38'dir iki katı kadar. Cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz. Ve 6. sorumuz. Elvan elma reçeli yaparken 1 kilo şeker, 6 kilo su ve 8 kilogram elmayı kazana doldurup kaynatmış ve 12 kilogram ağırlığında reçel elde etmiş. Bakın 1 kilogram şeker, sonra 6 kilogram su ve 8 kilogram elma. Bunları arkadaşlarım karıştırmış. Yani toplam 15 kilogramlık bir karışım var burada. Ama buna karşılık ne kadar reçel elde etmiş? 12 kilogram reçel elde ediyor. Reçel yapma işleminde su kaybının oranı değişmediğine göre Elvan 20 kilogram elma ile aynı oranlara sahip kaç kilogram reçel elde eder diye sorulmuş bize. Şimdi oran değişmiyormuş değil mi? O halde şöyle diyelim. 8 kilo elma ile ne kadar bir reçelimiz var? 8'de 12. 8 kilogram elma kullanınca 12 kilo reçel elde ediliyor. Doğru mu? O halde ne demiş? 20 kilo elma kullan bakalım demiş. O zaman ne elde edersin? İşler dışlar yapıyoruz. 20 çarpı 12 bölü 8. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 10. 10 çarpı 3'ten ne gelir? 30 gelir. İşte arkadaşlarım cevabımız karşımıza. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim 7'ye. Aşağıda gram cinsinden un, şeker ve su miktarlarının ölçümlerini yapabilen bir ölçme bardağının farklı konumlardaki görüntüsü verilmiştir. Arkadaşlarım bu arada bu soruda şu su değil. Bunlar yağ olacak. Onları düzeltelim. Yeni baskımız da düzeldi. Bende de yeni pdf yoktu. Kusura bakmayın. Şurası yağ olacak. Pekala. Bardağın farklı konumlardaki görüntüsü verilmiştir. Bu bardakta kırmızı noktalarla birleştirilen kısımlar aynı seviyeyi göstermekte. Ve her ölçüm kendi içinde 5 bölmeye ayrılmakta. Kübra, tek, kübra kek hazırlamak için bu bardakla 280 gram un. Bakın 280 un. 145 ya ve 200 de e, sevgili arkadaşlarım şeker ölçüp kek yapmak istemiş. Kübra bardağı kontrol ettiğinde un, yağ ve şekeri sırasıyla e, yağ, şeker ve un ölçekleriyle ölçtüğünü görmüş. Şimdi un yerine yağ ölçmüş, yağ ile ölçmüş unu. Yağı sevgili arkadaşlarım şeker ölçeğiyle ölçmüş ve şekeri de un ölçeğiyle ölçmüş. Buna göre Kübra'nın son durumda elde ettiği kekin şeker oranı başta elde etmek istediği kekin şeker oranına göre nasıl değişmiştir diye soruluyor. Şimdi başta elde etmek istediği orana bir bakalım. Toplamda arkadaşlarım burada 280, 480, 580, 625 karışım var. Bunun 200'ü şeker o zaman yüzde kaçı şekerdir diye soralım. 200'ü çarpıp 625'e tabii ki bölmemiz gerekiyor. 25'e böldüm 25 25'e böldüm 8 25'e böldüm 25'e böldüm 4 4 kere 8 32 yani başlangıçta %32 şeker oranına sahip bir karışım bir kek elde etmek istiyor şimdi geçelim ee, bunun yanlış ölçümlerle ölçtüğü kısma şimdi arkadaşlarım unu yağ ölçeyle ölçmüş tamam mı? Şimdi normal şartlar altında şurada 280 un ölçmek yerine şuradaki 280 e, yağ ile ölçmüş dolayısıyla diyorum ki 400 yağa karşılık, yani 400 e, hacimli bir yağ ile 250 hacimli un birbirine eşitse 280 gramlık yağ ölçeğindeki un ne kadardır? Onu soracağız. O halde 280 çarpı 250 400 diyeceğiz. Bakın 0000 gitti. 4 ile 28'i sadeleştirdim. 7, 7 kere 25, 175 yapar. Yani yağdan 175 gram almış. Şimdi geldim şekere. Yağ ve şekere bakacağız. Arkadaşlar 250'ye karşılık 250 gelmiş. Yağ ölçeğiyle şeker ölçeği birbirinin aynısı, aynısıymış. Dolayısıyla direkt ne diyeceğiz? Ne kadar yağ almıştı? 145 yağ almıştı. O halde 145'te şeker almıştır diyeceğiz. Şekeri de un ölçeğiyle ölçmüş. Bakın şekerle un farklı e, görselde verilmiş. Onları da birleştirelim. 250'ye karşılık 400 yağ geliyorsa 400 ya da 400 şeker geliyorsa ki aynıydı görüyorsunuz Dolayısıyla ben direkt şunu soracağım 250'ye 400 ise 250'ye 400 ise Ne kadar almıştı 200 200'e kaçtır diyeceğiz Yani 200 400'ü çarpacağım 250'ye böleceğim 50'ye böldüm 5 50'ye böldüm 8 5'e böldüm 5'e böldüm 40 8 kere 40 da 320 yapar Demek ki bundan da 320 kadar almış Bakın şu kısımları toplarsanız eğer Bunları topladığınız zaman 640 gram görürsünüz. 640'ın ne kadarı şeker arkadaşlarım? 320'si yani yarısı. Demek ki %32'ydi ya normal ikinci yanlış karışımla %50 şeker halde etmiş. Peki ne kadar artmış arkadaşlar bu şeker oranı? %18 artmış. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve artık son sorum 8. soru Bitkiler üzerinde meydana gelen böceklenme için satılan bir maddenin kullanma kılavuzunda sulandırarak kullanınız yazmaktadır. Uyarının altında ise madde miktarı %6,25 olmalıdır denilmektedir. Buna göre bunun üzerine Şükrü şişedeki maddenin yarısını boş bir şişeye döküp dökülen sıvının yerine su ilavesi yapmış. Şimdi ilacın bulunduğu şişenin yarısını dökmüş arkadaşlarım boş bir şişeye dökülen sıvının yerine de su ilave etmiş. Yani yarı yarıya su ve ilaç karışımı yapmış. Şükrü bu işlemi arka arkaya kaç kez uygularsa kullanma kılavuzundaki uyarıya uygun bir oran hazırlamış olur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle. Öncelikle şişenin yarısını döktü ve %50 günlük bir karışım elde etti. %50 su, %50 ilaçlık bir karışım elde etti. Tamam mı? Daha sonrasında bunu bu karışımın oranının %50 olduğunu biliyoruz. Bunu unutmayın. Ve sevgili arkadaşlarım artık elimizde hani şöyle diyelim başlangıçta 100K kadar bir ilaç vardı. 50'sini döktü. 50K su 50K ilaç oldu. Şimdi toplamda burası 100K yine bunun yarısını dökecek. Bunun yarısını döktüğü takdirde elimizde 25K ilaç ve 25K su olacaktır. Yarısını döktüğü için ne kadar yarısı 50K idi. 50K su daha ilave edecek. Böylelikle toplarsanız arkadaşlarım yine 100K'lık bir şişemiz var. Bu şişenin 25K'sı ilaç olacak. Ve son olarak sevgili gençler. Ne kadarı su olacak? 75 kasi su olacak. Yani yüzde 25. Dikkat edin, yüzde ilaç, yüzde ilaç, yüzde 25'i ilaç. Bir sonraki aşamada yarıya düşecek o zaman. Yüzde buçu ilaç olacak. Şöyle gösterelim. Ve bir sonraki aşamada da yüzde altı buçu. Bakalım yüzde altı buçuk mu istemişti? 6,25'i ilaç olacak, bunun yarısı. Bakın kaç kez uygularsa demiş. Birinci kez uyguladık 50'ye düştü. İkinci kez uyguladık 25'e. Üçüncü kez uyguladık 12.5'a. Dördüncü kez uyguladık 6,25'e düştü. Demek ki 4 defa uygulaması gerekiyormuş diyeceğiz. Evet arkadaşlarım videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte ve videoda üçüncü testte üniversitedeyim karışım problemlerinde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.